Selamlar arkadaşlar, Finalda Hoş geldiniz bugün yine ben ablamla beraber. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler için e, küçük birkaç sorunuza cevap verelim de daha doğrusu bu sorulara ablam cevap verecek. Evet. Ya bana özelden mesaj geldi arkadaşlar işte ablan Japonya'ya nasıl gitmiş, Japonya'ya nasıl gidiliyor, orada nasıl okuyor, nasıl okunulur, nasıl yaşıyor, hayat standartları ne? <gülüyor> Herkesin, yani Japonya'ya gitme meraklısı olan herkesin merak ettiği genel şeyler. Ben de ablama sordum, rica ettim dedim. Böyle, böyle bir anlatıver, millet bilsin. Hani orada yaşam standartı, olaylar, iş dünyası, nasıl çalışırken iş dünyası ayrı. Hı hı. Çalıştıktan sonrasındaki iş dünyası ayrı anladığım kadarıyla. Hani bunları bir bize madem anlat tamam. yani. Evet, size elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım artık bu konuda merak ettiklerinizi ee, merakımızı ne dedin? <gülüyor> Öncelikle hemen yani bu Japonya'ya nasıl gittin abi? Hangi süreçler şey oldu senin için? Bu arada kedimiz de geldi Kedimiz Ayş de geldi oppakımız Ayşe ay kedisin güzel işte cevapla <gülüyor> Şimdi ben Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım bölümünde okuyordum Orayı bitirdim hı hı. 9 Eylül Üniversitesi ee, okuduğum süreçte Japon sanatı işte Japon tasarımcıları falan çok merak serdim Ve ondan sonra animeler animelere izlemeye başladım Hatta sonra ablamla bayağı bir anime bitirdik yani bir dönem oturduk evet. izledik. Hı. Full metal alchemistler olsun, Naruto olsun bir sürü bir sürü şeyler izledik. Her ondan sonra izledik. Evet. Evet, ondan sonra hani ben şey dedim. <gülüyor> ya gördüm, biraz araştırdıktan sonra ben kesinlikle burada olmam Dedim. Yani Japonya'da okumalıyım, Japonya'da eğitim almalıyım ve orada çalışmalıyım. Çünkü birinci etken, orada hani benim yaptığım şeyin bir alıcısı var. Çünkü evet. bir yandan ablam, yani herhalde sen çizimler bu karakter tasarımıdır, evet. kıyafet tasarımıdır, bu tarz şeylerle ilgileniyordu ki... Hı hı. Türkiye'de çok da bir karakter tasarımı şeylerinin evet. bir karşılığı, bir geri dönüşü yok. Mesela ben de çizgi roman yapıyorum arkadaşlar. Türkiye'de bir geri dönüşünü göremedim. <gülüyor> yok. Evet, kesinlikle. Yani tek tek olabilir ama mesela kendi alanında, moda tasarım alanına da bak bakacak olursak insanlar e, modaya çok önem veriyorlar, giyime çok önem veriyorlar. Modayı takip ediyorlar. Farklı olmaya çalışıyorlar. Japonya'da değil mi? Japonya'da. Yani bir Tokyo sokaklarına baktığımda insanların gözlerim böyle insanların üzerinden alamıyorum. Böyle sürekli böyle bakıyorum kim neyle de giymiş, moda nasıl falan. Onu hani alelade bir sokağa gittiğinizde bile anlayabiliyorsunuz. O yüzden... Özellikle da Akiba'yı. <gülüyor> Yok <gülüyor> ki o kadar değil yani. Bir şey açısından demiştim. Orada herhalde. da cosplayer'lar... Yok cosplayer'lar orada o kadar çok yok. Akebara'da yoklar mı? Ya, orada şeyler var, böyle mate kafeler var. Ve Hı -hı. böyle elektronik, ikinci el elektronik ürünlerin çok satıldığı bir yer. Hı -hı. Onun için ben oraya çok gitmedim açıkçası. Akebara'ya gitmedim. Çünkü ben izlediğimde böyle Akebara sokaklarına bir sürü cosplay yapmış insanlar falan filandır. Ya var var her yerde var. Daha çok Harajuku da var. Harajuku. Hatta ben <gülüyor> e, üniversitedeyken mezuniyet tezimi Harajuku'daki sokak modası üzerine yapmıştım. Böyle oradaki Lolita akımı diye bir akım var ve <gülüyor> gerçekten çok güzel bir tez çalışması olmuştu. Herkes çok hatta da çok ilgiyle dinlemişlerdi. de. Güzel tasarımlar yapmıştım. 10 yıl geçti yoldan tabi. Böyle dedim ki. Ben bu Japonya'ya gideceğim, burada çalışacağım diye. Çünkü hani burası hakkında da, Türkiye hakkında da çok umutsuzdum açıkçası. Özellikle İzmir'de çok fazla bir iş olanım olmayacaktı ve çok biraz farklı bir şeyler yapmak istiyordum herkesten de. Öyle hani ergenlik, öyle ben farklı bir şey yapacağım falan düşünceleri de vardı. Bu yüzden kaç üniversite son sınıftayken Japonca başladım. Işte. Hatta beraber başladık. Beraber başladık. <gülüyor> Sonra kendisi tek olarak <gülüyor> devam etti. Evet. Ee, Tabii ki kendim de çok fazla çalıştım. Ya bu çalışmayı hatta biraz daha istiyorsan detaylı anlat. Çünkü hmm. insanların hmm. aklında yanlış kalabiliyor. Hani ne kadarlık az buçuk işte çalışırsam işte Hiragana, Katakana öğrenirsem gidebilir miyim? işte ne kadarlık bir Japonca istiyorlar falan. Onlar da önemli kısımlar. Hmm. Yani öyle basit bir öğrenim istemiyorlar arkadaşlar bildiğim kadarıyla Yani bir için. Japonca yeterlilik sınavı diye bir şey var. O sınavdan belli bir seviyeyi almanız gerekiyor. Hani bir üniversite ya da bir direktman Japonya'da bir şirkete girmek istiyorsanız onu istiyorlar sizden yani N2 seviyesini istiyorlar. Yüksek e, Yüksek seviye, N1 seviyesi. Ben, N2 var bende. Ondan sonra yani N2 aldıktan sonra ben bıraktım hani o kadar çok üzerine düşmedim. Ama hani, çalışsam N1'de alırım diye düşünüyorum. Yani Yıllardır hiç çalışmadım artık Japonca hani benim için artık bir şey oldu, bir Ve ama e, şey, şey de yapıyorlar galiba belli aralıklarla o sınav hani dereceni tekrar tekrar girip böyle ya şey yapman yani gerekiyorsa. Ben şöyle öyle bir şey gerekmedi. Ee, Japonca'dan aslında Japonca ile ilgili belki başka bir videoyu daha detaylı olarak çekebiliriz ama bir kısaca bahsetmem gerekirse. Türkçe'ye çok yakın bir dil. Bir de ben hani çok fazla zaten anime falan izlediğimiz için çok fazla kulak dolgunluğu vardı. Bayağı vardı. Konuşma aşağı açısından aşağı. kesinlikle hiçbir şekilde zor bir dil. Bence değil. Hatta benim için İngilizce çok daha zor. Çünkü tamamen hani grameri çok farklı bizim dilimize göre. Ama Japonca öyle değil. Sadece yazma ve okuma kısımlarında sıkıntı var. Yani zor olan kısmı orası. <gülüyor> Tüm sıçladığınız kısım orası falan. Aynen öyle. Ama o daha hani belli başlı ezberlemeniz gereken yerler var. Biraz ezbere dayalıyor, Dayanılan bir dil. E, kanjiler var. İşte bu harf değil de hani kelimeleri şekille anlatıldığını düşünün. Onların okunuşları, Japonca ve Çince okunuşlarından e, ezberlemeniz gerekiyor. O kadar da zor. Bir de galiba keigo falan da öğrenmek gerekiyor konuşmuş istiyorlar. Hani saygı, olarak. saygı konuşma tarzı. Hani işte <gülüyor> üstlerinize karşı öyle konuşuyorsunuz. Ya da başka yani... bir şirkete mail atarken falan. <gülüyor> Şöyle mesela. diyebiliriz yani animelerdeki gördüğünüz gibi Konoyara diye böyle konuşmuyoruz arkadaşlar. O biraz evet. e, sokak ağzı Japoncası galiba. Evet. Japonlar evet. çok öyle konuşmuyorlar ben çok benim de... anladığım kadarıyla. Mesela benim de bir tane Japon arkadaşım vardı arada. Beraber oyun oynuyoruz. Hem hızlı konuşuyorlar. Animelerdeki gibi böyle tek tek tane tane duymuyorsunuz. Hem de evet. şey yani daha kibar konuşuyorlar. Normal konuşuyorlar evet. Ya biz de böyle hani Türkçe'de şey federallere haber verin falan diye konuşmuyoruz yani. Yani evet evet. Ee, animelerdeki konuşma dünyası bir derece daha farklı ve kaba arkadaşlar. Evet yani Japonca çalışmak herhalde birinci şart Japonya'ya gidebilmek için. Ama iyi derecede İngilizce bilenler de sanırım yararlanabiliyor Tabii muydu? Farklı burslar var. Onlara başvurup hani İngilizce eğitim veren okul, e, üniversitelere gidebiliyorsunuz. Ama Kesinlikle. Japonca her zaman gerekli oluyor orada çalışmak için, orada hayatınızı geçirebilmek için. Olmazsa olmaz bir şey. Japonlar <gülüyor> çok fazla böyle İngilizce konuşan insanlar değiller. Japonca bilmeniz gerekiyor yani. Japonya'da şey yaşayabilmek için. Evet, Japonca çok tatlı bir dil arkadaşlar. Yani inanın bana hani... Evet, çalışmaya evet. başladıktan sonrasında e, eminim böyle seve seve hızlıca öğrenmeye başlarsınız. Ya seviyorsanız gerçekten güzel oluyor. Çalışmak bile zevk, zevkli oluyor bence. Öyle. Öyle gerçekten. Onun dışında ben 2014-15 yılları arasında bir yıl e, Japonca, Japonya'da bir okula gittim. Japonca dil okuluna gittim. Orayı da e, internetten yazışarak işte hatta Japonca arttırdım. O zaman daha... Skype falan da görüşme yapmıştın galiba. Skype'la görüştük. İşte yazışarak bütün belgeleri ayarladım. Japonca konuştun tabii galiba. Japonca konuştum. Hı <gülüyor> hı. yani gitmeden önce zaten belli Peki, bir en üst seviyede falan mı? Yani mı? şey dil okulu muydu ilk? Dil ilk okuluydu gittim? ilk gittim. Peki dil okullarına bu başvurudur, şeylerdir, konuşmalardır sen <gülüyor> yani süreç nasıl işledi? İnternetten onların sitesine önce mail attım. Bir dil okulu buldum. Fiyatlarından baktım zaten fiyat listelerini görebilirsiniz internet sayfalarında böyle Japonya dil okulları diye girerseniz hatta bunun için de Japonca bilmeniz hayır gerekti. Japonca bilmeniz Gerekmiyor, gerekmiyor da İngilizce de mi tabii ki orada İngilizce Fransızca bilen insanlar var <gülüyor> çok fazla Türk de var Türkçe bilen insan yoktur muhtemelen ama İngilizce olarak halledebiliyorsunuz sizden hani Japonca bilmenizi istemiyorlar ben olan seviyemi daha yukarıya taşımak için Anladım. Ama sıfırdan da başlayabilirsiniz. Size sen en aşağıdan mı başladın pek okula ben şey yaptığında? Benim belli bir seviyede üstünde Benim belli bir seviyem. Ben N2'yi aldım okulda ve ondan sonra N1'e çalıştık. Okulda. Anladım. Peki başlangıç yani üst, başlangıç üst, olarak hangi seviyede başladın? Başlangıç olarak N3 seviyesinde, N2 seviyesinde başladım. N2'ye çalıştık. Yani ben gayet üst bir seviyeden başladım. Çünkü ben hatırlıyorum sen. Bayağı ağır bir şekilde Japonca çalışıyordun. Hatta arkadaşlar şurada hala da ablamın çalışıyordu döneminden hatıra olarak duvara astığı ezberlemek için çalışma Japonca notlar falan da duruyor. Yani bir ara gösterebilirim belki sizlere. Ondan sonra şu duvarlar sıvama not katlıydı ben hatırlıyorum evet, hatta bazıları Duvar aslında çok çalışılmıyor açıkçası Daha çok yazmayla hani şekile dayalı bir alfabesi olduğu için yazmayla daha çok daha iyi ben anlıyorum Ama sizin mesela bir görsel hafızanız değil de böyle işitsel hafızanız var dinleyerek, konuşarak falan yapabiliyorsunuz Her şekilde belki diğerler için daha kolay olur diyorsun yani size nasıl kolay geliyorsa. Peki şimdi oraya gittin. Maddi, ya bir şey de soran olmuştu. İşte Japonya'ya gitmek ne kadar? İşte uçak biletleri, hı hı. gidiş, dönüş. Ya değişiyor. Hangi hava yollarıyla gidiyorsanız ona göre değişiyor. Ben ilk gittiğimde dolar bu kadar de, Bu kadar yüksek değildi. Yaklaşık iki katıydı. İkiydi yani <gülüyor> sekiz falan değildi. Daha uyguna denk gelmişti şu an tam olarak hatırlayamıyorum. Hatta dil okulu falan bile on 14... dört. 15.000 TL falan gelmişti o zaman için. Ee, o zaman için güzel bir fırsatlar. Şu an çok daha pahalı herhalde. Yani TL bazına düşünecek olursak evet pahalı. Ama şöyle bir güzellik var. Birçok ülkede yok ama Japonya'da öğrenciyken partiden çalışabiliyorsunuz. Haftada 25 saat olması gerekiyor yanılmıyorsam. Onu öyle kapatabiliyorsunuz. Yani mesela Amerika'da falan çalışılmıyormuş Hı. diye biliyorum. Bu şu an böyle ortadan mesela biri Japonya'ya gitmek istese böyle uçak bileti mesela sen yakında alacaksın. Ne, ne kadar yani fiyatı? Soran olmuş da Dediğim doğru. gibi şey yani mi? eğer direkt Türk Hava Yolları ile gitmek istiyorsanız baya pahalı. Ben gidiş dönüş bileti ne kadar aldım? 85 bin yen. Ne kadar ediyor ki? 6 bin 600 TL gidiş dönüş. Gidiş dönüşü. Bu aktarmalı. Yani bunun çok daha pahalıları vardır herhalde. Daha, e, işte Türk Hava Yolları, yani direk giden havayolları daha pahalı oluyor. Doğal olarak. Evet. Onun dışında konaklama falan da Japonya'da biraz pahalı. Otel gibi bir yerde kalacak olursanız pahalı. Japonya pahalı bir ülke, bunu bilerek. Gerekiyor. Peki bu e, tam sen aslında o kısma giriyordun e, okurken bir yandan çalışma part time kısmı ben kesmiş oldum. Evet. Onu biraz detaylandırabilir misin? Nasıldı süreç nasıl işliyor? E, hani kendini kurtaracak kadar kazanabiliyor musun part time çalışırken yoksa evet, dışarıdan evet. takviye gerekiyor mu? Tabii dışarıdan takviye her zaman için daha iyi olur e, Olabilirse tabii ama olamazsa kendini kurtaracak kadar yaşayabiliyorsunuz. E, Mesela Dil okulunda size part-time iş ay ayarlama gibi bir olanakları olabiliyor. Fakat bunu hani uzun süreli öğrenci vizeleriyle yapıyorlar. Yani kısa dönem hani turist olarak gittin, anasını 3 ay, hani vizesiz gittim, anasını part-time çalışayım gibi bir şey olamıyor. Öğrenci vizeniz olması gerekiyor. Bunun altını çizeyim. Ya yani sen öğrenci vizesiyle mi gitmiştin? Evet, evet. İlk önce ben ilk gittiğim sene Turist vizesiyle gidip, orada öğrenci vizesi almıştı Tamam. Öyle daha mı kolay oldu? O zaman hani okulun başlama sezonu değildi. O yüzden öyle bir şey oldu. Heee. Ama hani guest house'lar var böyle otellere göre daha uygun. Biraz da şehir dışında olunca konaklama fiyatları da daha uyguna denk geliyor o şekilde yaşamınızı sürdürebiliyorsunuz Japonya'da. Peki ağır geldi mi bir yandan çalış işte dersler bir yandan parktan? Ağır evet, ağır. Ağır. Aha. O, o yaşam zorluyor diyorsun. Yani zorluyor, gezmeye, evet. dolaşmaya çok zamanın olmadı Çok orada. zaman olmuyor. Bir de hani Japonca okulundayken hani biz en iki Japonca yeterlilik sınavına hazırlık süreci de vardı. Zor bir dönemdi. Yani kolay değildi. Ama aldım sınavı sonrasında her şey daha rahat olmaya başladı. Sonra işte Türkiye'ye geldim. İki sene burada yani bazı problemler oldu hani vizyam alakalı falan. Geldim Türkiye'de iş baktım falan yok yani öyle bir şey. Hani mobbing var, ne bileyim istediğim iş yok. İzmir'de, İstanbul'da olsa bile hani deneyim istiyorlar, geri dönmüyorlar. Ondan sonra. Ya yani çok düşük maaşlar. Baktım ki olmayacak. Ne yapayım, ne yapayım dedim. Hani çok da istiyordum. Japonya'da bir çizim, işte manga, ilüstrasyonla alakalı bir okula mail attım. Onlar da cevap verdiler. Bu dil okulundan sonrası Dil okulundan sonra, Türkiye'deyken gene yaptım. <gülüyor> Ondan sonra bir öğrenci vizesi kabul süreci gibi bir şey oldu. Okuldan kabul aldım. Benimle Skype üzerinden görüştüler. Kabul ettiler. Ondan sonra işte Türkiye'den öğrenci vizesine baş vizen çıktı. Okula gittim. Orada bir sene yokamada bir okuldu. Tokyo'da değildi ama Tokyo ya çok yakın. Yani nasıl, çok hani trenle 10-15 dakika. Ah o kadar şey. iyi. Bayağı iyi oldu Yokamada kaldım. Uzaktı. E, Evimle istasyon çok uzaktı. 20-25 dakika yürüme mesafesi vardı. Hı. Evet ve çok böyle sapa bir yerdeydi, arkada böyle sadece orman, hani mezarlık falan vardı, Gez house'u, böyle her odasında, evin her odasında başkaldı. Türkiye'de başka, olsa aslında çok, çok daha tehlikeli. Hani tehlikeli, tehlikeli değildi. Ee, orada Japonya güvenli bir yer. Türkiye'de olsa hani korkardım gece işten falan gelirken ama orada öyle bir şey olmadı. Yani o, o, o, şu, hani güvenlik konusunda bir şey olmadı ama... Çok uzaktı, yorucuydu o, hem iş hem okul. Ee, onun dışında ee, işe başladıktan sonra taşındım Tokyo'ya. Şu an daha standartını biraz daha yüksek. Daha yüksek. İyi, i̇yi güzel. Hı -hı. Ya peki şey sormak istiyorum. Şimdi sen çizimle ilgili bir bölüm okudun orada aynı evet, zamanda e, ilustrasyondur, işte bir derece mangadır şeylerdir hı -hı. gördün. Buradan hani e, orada çizim eğitimi almak isteyen, merak edenler varsa diye verebileceğim bir tavsiye var mı yani beklentinin ne derece karşıladı okul? Beklentimi şöyle ben benim gittiğim okul üniversite değildi ee, bir yüksek okul gibiydi hani tamamen e, hap bilgi şeklinde, o iki yıllık o çizime odaklanmış bir okuldu ama yüksek lisans için başvurmak istiyorsan sence hani korkuluyonuz işte İngilizcenize falan çok önem vermeniz gerekiyor. Aynı şekilde bu benim gittiğim okullar için de öyle. Portfolyonuzu, güzel portfolyo hazırlayın. Aslında neler yapabileceğinize dair bir şeyler yazmanızı falan istiyorlar. Ama hani benim gittiğim tarzı okullara kesinlikle Japonca istiyorlar. Yani artık o saatte Japonca olmazsa olmaz tabii. Ama yüksek lisans için, İngilizce olarak eğitim veren yerlerde var ama onda daha hani Japonca'nız olmadan biraz zorlanıyorsunuz. İllaki. Evet. O zaman bir de hani şu anki yaşam oradaki standartı ile ilgili bir iki şey soracağım hani böyle Türkiye ile kıyaslamak gerekirse nasıl abi oradaki yaşantın hani ee, düzgün kazanabiliyor musun kazandığınla hani kendine zaman ayırabiliyor musun? Hı. Çünkü Türkiye'de ki şu anki hani kur değerleri olsun şey olsun kazandığımız para çok da bir değeri yok oradaki kazandığım para paranın değeri sana yetiyor mu? Yani ben şu an için kendi mesleğimi hani freelance olarak yapıyorum çizim. Ee, onun dışında kendi mesleğimin dışında bir meslek yapıyorum fakat ya gene de yetiyor hani ey, güzel bir vakit geçirmek istesem yerle gitmek istesem gidebiliyorum ama ya yani tabii ki Japonlarla çalışmak çok zor. Kolay insanlar değiller, hani o filmlerde gördüğünüz tamam çok kibar insanlar ama birazcık çok mükemmeliyetçi oldukları için hayat bazen çok zor olabiliyor. Çünkü mükemmel diye bir şey yok dünyada ama onlar hep mükemmele ulaşmak istiyorlar. Hep orada yabancısınız, hiç sizi kendi içlerinden biri gibi görmüyorlar hiçbir zaman. Ama böyle bir ırkçılık olarak herhalde yaklaşmıyorlar. Irkçılık olarak yaklaşmadıklarını düşünüyorum. Bazen de yaklaştıklarını düşünüyorum. Anladım ama bu hani herhalde bir gidersin Amerika'daki ırkçılıkla... Onun gibi, onun gibi göstere göstere değil. Ama alttan al içe, alt, alttan altta hep böyle bir bu yabancı, kesin bizim kadar iyi değildir. He, iş dünyası için böyle bir şey var. Diyorsun. Onu bazen hissedebiliyorum. Anladım. Onun ya dışında... peki bu iş dünyası için dediğin böyle e, hafif şey durum, e, ırkçı durum normal sosyal çevrede de var mı işte? Arkadaşlarınla olsun. Yok, arkadaşlarımla alakalı çok yok. Ya Veya işte bir kafeye gidiyorsun, şey falan ne bileyim böyle. Daha farklı mı yaklaşıyorlar? Yok, hayır, hayır, hayır. O konuda güzel, evet. yani normal yaşantıda o zaman normal bir sıkıntı yok ama iş dünyasında var. bu arada o ok bakımda yanımdan geçiverdi ee, İş dünyası Japonlar bir... için de çok zor Anladım Japon hani yapanlar. herhalde şey olarak görüyorlar hani Japonlar en iyisini yaptıklarını Hı. düşündükleri için Yabancılarda çok o gözü görmüyorlar galiba Evet ve çok fazla çalışıyorlar ölümüne çalışıyorlar i̇ş, Hatta övüyorlar en, evet, çalışırken Evet iş için çok önemli Uzun vadede Japonya'da yaşamak ister miyim? Bilmiyorum. Hayır. Mi? Ama Türkiye'ye dönmek de istemem ama başka bir yere gitme şansım olsa değerlendiririm yani. Aynen öyle mi diyorsun. Hı -hı. Şimdi daha rahat artık Türkiye'den sonra daha rahat insanlarla beraber olmak. Zorunda. Bir süre sonrasında şey yapmak istiyorum böyle kazanayım param olsun daha iyi yaşan Olsun. herhalde Japonya bu şey noktasında çalış, sıkıyor, çalış, evet. çalış çalış çalış çalış çalış biraz çok, sıkı çok ve stres, stres bir çalış, stres. Iı, çalışma hayatı var Anladım onun üstüne çok güvenli bir kadın olarak gecenin hangi saatinde olursa olsun hiçbir şekilde arkama bakmadan güvenle yürüyebildiğin ama hiçbir kötü bir şey gelmediği bir ortam çok güzel, <gülüyor> yani, çok güzel bir duygu yani bundan örnek vermek gerekirse mesela Türkiye'de olduğumuzda ablam şurada metroda indiğinde ben almaya karşılamaya gidiyorum. Evet. Yani gü güvenemiyoruz arkadaşlar Hatta Türkiye'ye gelirken şok tabancası, biber gazı falan böyle internetten baktım yani. Gerçekten o konuda çok rahat. Ne giyerseniz giyin. Hani ben bazen sokakta bale kıyafeti giymiş 85-90 yaşında amcalar falan görüyorum. Bayağı. Balık kıyafeti be, giymiş kıyafeti Pembe tokalar. Kimse dönüp bakmıyor. Ya burada, bak Türkiye'de da bir yani. kere şöyle bir dönüp bakabilirim. Ona bir şey demem. Burada... Bir, bir, bir, yani, o da şey böyle yargılamak için değil de. Evet evet. Böyle... Hani, falan. Manif <gülüyor> falan. <gülüyor> yani kesinlikle böyle dini inanç bir sizi yargılamak için kullanılan bir şey değil. Çok kişisel bir şey. İstediğiniz dini kendi içinizde rahatça yaşayabileceğiniz bir ortam. Onun dışında... Param varsa Japonya'da yaşa diyorsun. Paran varsa gerçekten yaşamayacak bir yer. <gülüyor> ama iş stresi çok kötü. Anladım. Ee, az üst ilişkileri berbat. Hadi ya. Evet. Yani var mıdır böyle karşılaştım bununla ilgili bir örnek, bir durum? Ee, benim hani öyle daha Türk şirketimle çalıştığım için o kadar olmuyor. Ama bazen Japonlarla çalışmak durumunda kalıyoruz. Hani yetkinlikler yapıyoruz. Her şirketin farklı prosedürleri oluyor. Onları uymayınca kara listeye alıyorlar. Ama böyle küçük bir şey mesela ne diyeyim. İşte bir checklist vardır. Onu hep teslim etmişimdir. En son gün toplanıyoruz ya unutmuşsam para cezası kesiyorlar gibi. Ya da böyle çalışırken biraz yorulup birazcık çömeldiysen hemen fotoğrafını çekiyorlar. Ama o an söylemiyorlar. Toplantıya çağırıp söylüyorlar falan. Yani şeyler. <gülüyor> Sen bu çalışma esnasında 2 saniye oturmuşsun bak burada fotoğrafı var. Neden oturdu söyle bize. Evet. <gülüyor> İş satilde neden oturuyorsun? Korkutucuymuş bir olay. Ya. Opak <gülüyor> da kapıyı açmamızı istiyor arkadaşlar. O zaman herhalde senin de aklında söylemek istediğin bir şeyler daha kalmadıysa yavaştan bitirebiliriz videoyu. Var mı aklında bize söylemek isteyin? Bak bunu da unuttum. Bunu da bilin. Böyle gidin hani bilincinde ya olduğun belki Japonya böyle, böyle gidin. Ben sanmaz başka şeyler varsa hani yorum olarak yazıp bir tane daha soru cevaplıyorsun yapabiliriz. Ha, aynı arkadaşlar hani hmm. orda baya bir yorum birikirse bir gün onları cevaplayacağımız bir videoda çekebiliriz. Bu arada Japonya'da banyo cemre izlemiyorum. Aa. Hiç öyle bir şey mi oluyor? An Türkiye'de izliyorsun. Türkiye'de de artık çok izlemiyorum ama izlemeyi seviyorum Anlıyorum. Hmm. Ben neden pek iş Japonya'da? <gülüyor> Herhalde çok böyle. <gülüyor> ya bir sonra ay artık yeter diyorum. Başka Diyorsun bir oraya bir bakıyorsun gibi. zaten anime var. Buraya bakıyor anime yani var öyle falan çok mı? Çok anime gibi değil de ne bileyim. Böyle bir istemiyorum. Aa, mesela şey var mı? Ben videolarda hep görüyorum. Mesela trenlerde anime afişleri, arabalarda var, var. anime evet, afişleri. Hani, atıyorum, binalarda animeler nasıl da falan. Nasıl burada yeni bir dizi başlayacaksa yani onun afişleri oluyor ya hani hani reklamı. Orada da öyle yeni bir anime başlayacaksa falan ya da bir oyun çıkıyorsa. Duyuyor musunuz animeci, animeci kardeşlerim? Oluyor? O kadar da o kadar da. Sıradan bir şey yani. Ve benim değil. <gülüyor> Tengoku. Ee, bazen şey oluyor onları sevmiyorum. Böyle sokakların kendine ait müzikleri oluyor böyle. Ama çok sevimli ve sinir bozucu müzikler. <gülüyor> Sürekli <gülüyor> ee, onlar çalıyor. Moya moya onları beceğiz. hiç sevmiyorum. Bazen dükkanlarda çalıyor. Böyle kulaklarımı tıkamak istiyorum falan. G-POP ya da K-POP grupları çalıyor bazen. Kore Mahallesi falan var. Orada K-POP çalıyor. Bir hat şuna dinlerim. O da Aa, öyle bilmiyorum ne çalıyor, eskiden gelen sevgi. Yok yani. Yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse arkadaşlar. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Oppak da bağırıyor. Bir saniye bekleyin, kapıyı açayım diye çıldırdım. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Nerede kalmıştık, veda ediyorduk size. Öyleyse. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Önden post alıyordun resmen. Ya, ya. bir, bir gidin, tamam. <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Abone olup, yani aşağıdan basıp zili de açıp beğenilerinizi atmayı da unutmayın. Destekleyin arada. Öyleyse hoşçakalın. Hoşçakalın.